Merhabalar. Bugün sizlerle biraz beyin hakkındaki böyle oturmuş yanlış ezberlerimizden bahsedeceğiz. Bunların literatürde bir de adı var. Hani daha önce duymamışsanız cepte bulunsun. Nöromitler diyoruz efendim bunlara. Nöromitler çok çeşitli. Birazdan birkaç tanesini sizlere örnek vererek üzerinde acık konuşmaya çalışacağız. Nedir nöromit? Açıklanması oldukça zor olan bazı mevzularımız vardır. Bunların başında tabii bizim için beyin geliyor ama bazı için işte siyaseti var, astrofiziği var, futbolu var, modası var. Bunların hepsinin böyle hani bütünüyle açıklanmasını beklememiz zor. Bütün kühnüne vakıf olarak anlamlandırabilmemizin oldukça müşkül olduğu meseleler. Biz insan zihinleri olarak bu tip meselelerle baş ederken böyle bazı ön kabuller yaparız, bir şeyler ezberleriz. ve Onlar öyleymiş gibi davranmayı çok severiz. Aynı durum nörobilimde de var. Yani böyle işte sürekli yeni bilgiler üretiliyor, bir sürü bir şeyler öğreniyoruz. Özellikle son 30 yıldan beri bildiklerimiz baya değişiyor. Hani köklü, ha, bu kesin böyledir dediğimiz bir sürü şeyin tam zıttını araştırma bulguları falan buluyoruz, yeni şeyler öğreniyoruz. Ama tabii ki bu bilgilerin herkese yayılması o kadar hızlı olmuyor. Öte yandan da hani kendimize dair en önemli bilgilerden bir tanesi olan ya şu kafamız nasıl çalışıyor, beynimiz, zihnimizin olayı nedir falan gibi sorulara bir takım cevaplar da vermemiz ya da bu bir takım cevapları biliyor hissetmemiz önemli. O nedenle sağdan soldan duyduğumuz bir sürü kanılarımız var. Kendi beynimizin çalışmasıyla alakalı. Ee, bu çoğu zaman böyle hani kulağa ilk geldiğinde gayet mantıklıymış gibi gözükebilen. O yüzden de belki çok hızlı kabul gören konular. Ama bunlardan şimdi birkaç tanesini listeledik burada. acık onlara bakacağız. Ve bu nöromitler dediğimiz meselenin aslında yani sadece böyle altı boş ezber, hatalı bilgi olmadığını kendimize, hayata, eğitime vesaire bakış açımızı, davranış biçimimizi de yanlış etkileyebilme potansiyeli taşıdığını fark ediyoruz. O yüzden nöromit meselesi biraz ciddi bir mesele en azından bizim açımızdan. Hani beynimizi nasıl daha doğru kullanalım, nasıl daha iyi bir performansla yaşayalım, zihnimizin değil mi performansını nasıl yükseltelim falan diye kafa yoran bir ekip olarak bu performansı düşürecek bu ezberleri de birerden geçirmek lazım. Onun için bugünkü konumuz efendim nöromitler. En meşhurunu biliyorsunuz hiç notlarıma bakmama gerek yok. Ben ne zaman televizyona çıksam bu soru banko geliyor yani dışarıdan soru istesek hala geliyor. Ben 10 seneye aşkındır sağda solda konuşuyorum böyle. Devamlı da bu konunun hayır öyle değil diye açıklamasını yapmaya çalışmama rağmen. Bir türlü başaramıyorum efendim. Neden? Çünkü o nöromit çok kudretli bir nöromit. Beynimizin sadece %10'unu kullanıyoruz. Şimdi beynimizin sadece %10'unu mu kullanıyoruz hocam sorusu aslında bir soru değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Hocam beynimizin %10'unu kullanıyoruz değil mi? Yani soru genellikle böyle geliyor. Ne olur öyle olsun. Yani onu olsun ben bir %20 yapayım bak ondan sonra benden neler olsun gibi bir dileğin ifadesi aslında. Şimdi bunu seviyoruz çünkü hepimiz biliyoruz ya içimizde bir gizli potansiyel var. Şu yaşadığımız hayatın muhtemelen onunla hiçbir alakası yok. Bir fırsat olsa, bir durum yerine gelse falan, ben bir coşsam, taşsam neler yapar? bana bir imkan verilse neler neler olur kafasıyla düşünmeyi çok seviyoruz. Fakat konu beyinse, konu yüzdelerse, konu çalışıp çalışmamı meselesiyse, yani belki de ne bileyim 50 seneye aşkındır bildiğimiz bir şey var. Beynin çalışmayan bir yeri yok. Yani şu anda beynin her tarafı çalışıyor ve %10'unu falan kullanmıyoruz. Beynin %100'ü gayet de çalışıyor. Bunu açıklamak için sıklıkla yaptığım bir benzetme faydalı diye düşünüyorum. O yüzden tekrar yapacağım. Şu görmüş olduğunuz bilgisayarı ben böyle basıp çalıştırdığım zaman bu bilgisayar çalışıyor. Her yerine elektrik gidiyor. Bütün kablolar, mablolar içindeki entegreler ne varsa... Full performans çalışmaya başlıyor. Ama ben diyelim burada bir tane işte kelime işlemci programında tek bir dosya yapmışım. Onu yazmışım 3 satır. Kaydetmişim. Her gün gelip bilgisayarı açıp o dosyayı açıyorum. Hiçbir şey yapmadan geri kapatıyorum. Açıyorum kapatıyorum. Bilgisayar çalışıyorum çalışıyor. Yüzde kaç çalışıyor? Yüzde yüzü çalışıyor. Ama bilgisayarın potansiyelini ne kadar kullanıyorum? Sıfır. Şimdi bizim beynimiz hatta bedenimiz de devamlı çalışıyor arkadaşlar. Paso enerji yakıyor. Yani yüzde yüzü full performans çalışıyor. Ama ne için çalışıyor? Onu düşünmek lazım. Bir tane böyle pıt bir şey falan ömür boyu onunla geçiriyorsan maalesef sistem boşa çalışıyor. Aslında bizim bu soruyu sorarken hani ziyan ettiğimizi düşündüğümüz bir şey doğru. Evet bir şeyi ziyan ediyoruz ama o bizim beynimizin çalışan katmanları, hücreleri işte ne bileyim motorları falan değil. Biz o sistemin... ...yapabilecekleri yani potansiyeli açısından çok büyük bir ziyan içerisindeyiz. Bana sorsanız mesela ben bilemem şimdi bizi izleyen siz sevgili dostlar... ...burada benimle beraber olan sevgili arkadaşlarım... ...hani ne kadarını kullanıyorlar kendi performanslarının bilemiyorum potansiyellerini... ...ama bana sorsanız benimki yüzde sıfır. Yani beyin hakkında biraz bir şey biliyorsam ben... E, ...hakikaten onun evrimsel özelliklerini diğer canlarla kıyasladığımda... ...neler yapabileceğini farklı beyinlerin gördükçe... Diyorum ki yani benimki muhtemelen yani hemen hemen hiç potansiyelde çalışıyor. Hemen hemen hiç de hani böyle kendimizi de çok gömmeyelim acayip acayip işler yapıyoruz. Yani insanlar ne edebi eserler veriyor bilmem ne ama onun dışında ben de siz de hayatımızda fena değiliz. Yani bir sürü sorunu çözüyoruz falan bir şey yapıyoruz ama şöyle düşünün beynin potansiyelini bir okyanus gibi düşünün. Biz böyle bir küvetle idare ediyor gibiyiz. Yani bizim yaşam alanımız, yaşam şartlarımız, bizi zorlayan koşullar ancak böyle bir küvetlik kadar bir su hacminden elde edeceğimiz enerjiyle karşılanabiliyor. Yani bu beynimizin potansiyelini daha fazla nasıl kullanacağız falan diye işte bunun hepsi ne kadardır diye sorsanız ben de bilmiyorum özetle. Ee, hala araştırıyoruz işte bir şekilde geliştirme fırsatı buluyoruz ama işin kötüsü arada bir. Film falan yapıyorlar, Mesela Limitless diye bir film çıktı biraz sonra Lucy çıktı, Luke Besson sağolsun efendim. Şimdi yapıyorlar bu filmleri, Lucy'de biliyorsunuz kız böyle işte bir, bir hap bir uyuşturucu bir şey alıyor neyse tık tık tık tık tık yüzdeler artıp duruyor Biz de en son kızın tanrı manra olduğunu görüyoruz filmde. Tabi bunlar hurmaca olarak güzel ama siz ekranda bir şey gördüğünüzde hepimiz öyleyiz korku filmine gidip korkuyoruz ya inandırıcı geliyor orada izlediklerimiz. Arkadaşlar öyle bir şey yok, mit buydu beynimizin sadece yüzde onunu kullanıyoruz beynimizin çalışmayan bir yeri yok. Her yerini kullanıyoruz. Beynimizin potansiyelini ise bence hiç kullanmıyoruz. Cevap bu. Bu arada bu ikinci cevap tamamen subjektif bir yorum. Birisi diyebilir ki bu kardeşin potansiyeli, insandan başka bir şey çıkmaz. Onunla da artık oturup konuşacağız ne yapalım. En meşhur nöromit buydu. Ve bu nöromit niye bu kadar yerleşti arkadaşlar? Biraz önce söylediğim gibi bize bir umut veriyor. Yani çalışmayan atıl bir kapasite var. Bir fırsatını bulup da bunu coşturursam ben çok daha süper şeyler yapabilirim diye. Ama bu nöromitin yerine, hani gerçek bilgiyi koyduğumuzda da şöyle bir şey oluyor. Baba boşa yakıyor sistem. Az daha gayretler, biraz daha bir şey. Yani... Yani şu yaptıklarımıza bak daha yanında neler yapıyoruz yani insana gaz veren bir yeni öğrenme hali bu. Dolayısıyla bence artık hani bu videoyu izleyen arkadaşlarım etraflarında misyon edinip Bu ve bunun gibi nöro mitleri böyle mit kırıcı olarak, mit buster olarak e, hani ortadan kaldırmak üzere insanları uyarsınlar diye düşünüyorum. Bu güzel bir kamu uzman, sevaptır aynı zamanda.